Eskişehir merkezli TUSAŞ Motor Sanayi Tİ, PD-170 serisi için kritik parçaları yerleştirmeye devam ediyor. Geçen hafta testleri tamamlanan pervane hat ve değişim sistemi ile motor bloğundan sonra önemli bir parçada yerleştirilmiş oldu. Saha Expo sırasında Tİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit ile son gelişmeleri konuştuk. İhalesi için sürekli geliştirilen motorlar artık yabancı sistemlere de entegre edilmeye başlanıyor. TEİ'nin bir başka yerleştirdiği insansız hava aracı sistemi ise TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA sistemi. Çift motorluğu Aksungur'da amaç çok uzun süre havada kalabilmek. Hatırlayacaksınız Aksungur geçtiğimiz günlerde ilk olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda envantere girmişti. Halen PD-170 serisi motorlar için test çalışmaları sürüyor. Son dönemler T ile ilgili İDEF, Teknofest derken şimdi Sağ Expo'dayız ama her fuarda da bazı yenilikler var. Bu fuarda da T'yi PD-170 motorunu getirdi. Hocam bu motoru koyduğunuza göre sanıyorum bazı değişiklikler, yenilikler var. Sizden öğrenebilir miyiz? Ee, Motorumuzda tabii geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Motorumuz zaten seri imalatta ama seri imalata girmiş olması bizim onu daha da iyileştirmeyeceğimiz manasına gelmiyor. Ee, PD-170 yani daha doğrusu pistonlu dizel serimizde hem PD-170'e uyguladığımız hem de diğer 222'yi biliyorsunuz e, şeye getirmiştik teknofeste Diğer motorlarımıza uyguladığımız e, bazı yenilikler var. E, hem maliyet düşürücü hem e, e, hazır raf ürünü olarak tedarik ettiğimiz üstüne taktığımız bazı aksesuarların kritik olanların millileştirilmesi ile ilgili. Burada da bu sene işte ki Saha İstanbul Fuarımızda ilk defa olarak bu kritik alt sistemlerden bir tanesini daha yerli ve milli hale getirdik. Burada governor dediğimiz bir parça var, hidrolik bir sistem, bu kanatların motorun güç ihtiyacına göre Kalkış anında veya hatta tırmanırken görev sırasında kanat açılarını değiştirerek itki gücünü değiştiriyor diyelim, İtki seviyesini değiştiriyor, motorun yüklenmesini değiştiriyor. Kritik bir ekipman, raf ürünü alıp takıyorduk ama bunu stratejik bir ürünü olduğu için geçtiğimiz birkaç hafta içinde tamamlandı. İlk testleri burada ilk duyurmuş olayım, başarıyla geçen hafta geçti testleri. testleri tamam test. yerli ve o da yerli ve milli hale geldi. Yani yavaş yavaş e, motor teknolojilerinde motorların kendisini artık yerli ve milli olarak zaten yapabiliyoruz. Ha, hazır raf ürünü olarak dünyadan tedarik edilen aksesuarlarda da e, kritik e, alt sistemlerde de e, tamamen yerli ve milli hale gelmek için e, adımlarımız devam ediyor. Yani motor teknolojisine gittikçe daha ee, yukarı seviye çıkıyoruz. Allah Performans ya. açısından e, bir artı faktör getirdi mi yerli parça? Ee, şu anda ilk e, yaptığımız denemelerde mevcut sistemin e, performansının tuturulması hedefi vardı. Ee, geçen hafta yaptığımız seslerde onları birebir karşıladı ee, sağ olsun. Bundan sonra o kısımda da şimdi tasarımın kendinize ait olmasının güzel tarafı o. Ee, kendi motorunuzun ihtiyacına göre e, optimize edebiliyorsunuz ya da e, sistemin tasarımıyla oynayabiliyorsunuz değil mi? Raf ürünü aldığınızda e, hazır ürünü alıp takıyorsunuz. E, kendi motorunuza uyarlıyorsunuz diyelim. İşinizi görüyor ama e, Kendiniz tasarlıyorsanız daha optimum bir dizayn çıkarma ihtimaliniz var. Tabii ki güzel bir soru. Yani ilk hedefte birinci etapta birinci hedefimiz mevcut dünya klasmanda yapılan üretimin raf ürünlerinin performansını yakalamak. Onu geçen hafta itibariyle yaptığımız testleri ilk burada duyurmuş olayım. Başarıyla sağladı. Bir yandan da maliyetleri azaltma seri imalatımız devam ediyor biliyorsunuz maliyetleri azaltma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu seride inşallah daha yeni motorlar da göreceksiniz. Yapılan bu ana 4 silindirli ana karkastan biliyorsunuz 170'ten bir 225 beygirlik yüksek kalkış gücü gerektiren uygulamalar için özel bir motor sınıfı etmiştik. Şimdi başka güç seviyelerinde de değil başka ihtiyaçlar için başka güç sınıflarında başka motorlarda göreceksiniz inşallah. Yani biz artık sadece Türkiye'deki İHA sektörü için değil onlar için de geliştiriyoruz tabii ki. Dünyadaki gelişen İHA pazarında değişik güç sınıflarındaki ihtiyaçlar ve değişik güç seviyelerindeki motor boşlukları Marketin piyasanın boşluklarını falan da artık gözeterek devletimizin ve şirketimizin bu konuda yaptığı yatırımı bir şekilde ekonomik olarak ülkemize kazandırmamız lazım. Uluslararası satış olarak bunları da gözetiyoruz. O yüzden inşallah bir yıl içinde falan yeni güç seviyelerinde bu sınıftan yeni motorlarda göreceksiniz inşallah. Kardeş sayısı artıyor diyelim. Evet bu BD-170 motorumuzun kardeşlerinin sayısı artacak. Umarız daha da siz onları boş bırakmıyorsunuz, performansları evet. yukarı çekiyorsunuz. Hem güç sınıfları olarak yakıt, yani işte müşteri ve kullanılacak İHA'nın görev ihtiyacına göre Kimi İHA'lar işte kalkışta yüksek performans gerekiyor. Diyelim ki işte gemiden kalkacaksınız çok kısa pisti önemli. Kalkış performansı en önemli şey orada. Çünkü o kadar pistten kalkmak zorundasınız. Kimilerinde çok uzun süre görev yapacak İHA'lar normal görev irtifasında çok az yakıt sarfiyatı. Yani uzun süre havada kalabilme. Aksungur'da gibi mesela. Kimilerinde de çok yüksek, aşırı yüksek irtifalarda görev yapmanız gerekiyor. Bu sefer irtifa yeteneği çok önem kazanıyor. Tabi bunların hepsini motorların bazı optimizasyonu tasarımın optimizasyonu değişiyor nereye tasarım odağı değişiyor diyelim. Ayrı ayrı sınıflarda motorlar çıkıyor ihtiyaca göre. En son Aksungur'u İDEF'te sizin motorlarınız takılmış olarak gördük. Evet. Test aşamaları ne durumda onu da soralım. Ee, Aksungur'daki testler başarıyla devam ediyor. İrtifa testleri de yapıldı. Ee, e, ama daha testleri bitmiş değil zaten Aksungur'da seri imalata yeni giriyor daha ilk teslimatlar yapılıyor biliyorsunuz. Yani sizin motorlarla? Bizim motorlarla e, ekibimizle beraber senkron bir şekilde çalışıyoruz e, karşılıklı olarak. Sık sık bizim ekibimiz e, test uçuş, uçuşları için e, Ankara'da Tay ekibiyle beraber çalışıyor. Yani o çalışmada başarıyla devam ediyor yani Aksungurlar, e, Aksungurlarımız bizim motorlarımızla şu anda uçmakta. Ne zaman tamamlanır test süreci? E, tabi, e, bunu aslında e, e, İHA'nın teslim edileceği müşterinin taleplerine göre hangi şartlarda nasıl kullanacağına göre ona göre işte e, sistemi zorluyorlar. O şartların e, uç noktalarını her şeyi e, e, nasıl diyelim uçuş e, aralığındaki her şeyi her şartta denemeleri gerekiyor. Onu tabii biz tayi iyi bilmiyoruz hangi müşteriye hangi şartlarda hangi testler bitince tamamlanmış olacağını Biz sadece onlara destek veriyoruz, motorları veriyoruz Seri imalatımız, tahiye teslimatlarımız devam ediyor, bu yılda devam etti ee, Ayrıca da değişik e, e, Son kullanıcılar için Yapılan testlerde de desteğimiz devam ediyor e, 2022 için e, Yeni böyle bir yenilikler ne gözüküyor yeni yıl için? Yani Dediğim gibi bu e, dizel sınıfında e, Yeni e, Motor İnşallah görürüz diye umuyoruz jet grubunda da çalışmalarımız devam ediyor ama jet grubu Tabii ki biraz daha uzun soluklu ee, orada biraz daha beklediğimiz gibi, belki bir yıl daha beklememiz gerekebilir yeni daha güzel jet motorları konusunda da çalışmalarımız sürüyor diyelim çok teşekkürler iyi fuarlar diliyorum biz, biz teşekkür ederiz sağ olun efendim